Zıra... Abone Bülten karşınızdayız. Tarık Haber başlıyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Günün eşkan girişleri için paylaşacağız benim Ana Haber Bülteni başlıyor. Sosyal medya şöyle bir tane olursak: TV Tarık Haber TV, Sosyalce Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, OK Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay, Tarık Haber. Pambır, Tarih Haber, Instagram'da Hemen, Tarih Haber, Twitter, Tarih Haber, Reddit, Grand YouTube, Tarih Haber TV, VKM, Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlayız. Diğer sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıça Örneğin, e, LİK'e yayınlayız. LİK'e kanalımız. Tarih Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Ve ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler Dolar günü bugün 18.880'de düşüşte, euro 20,22 yükselişte, altın 1.125.54'e yükselişte, altın 1.125.54'e yükselişte, borsa 4.505'de düşüşte ve Bitcoin 22.126 ile günü yükselişle kapattılar. Meksikalı arama kurtarma köpeği Preto yaşlılık nedeniyle hay, e, hayatını kaybetmiş değerli ziyar. Biliyorsunuz e, Meksika'da arama kurtarma köpeği vardı. E, o baya bir deprem üzeriyle kurtarma için baya bir kendini feda etti bu köpek. Bu köpek bu dost e, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetmiş değerli izleyenler. Çok yaşlıymış ve yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde cerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve DDPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Meksikalı Arama Kurtarma Köpeği Proteo, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetmiş son dakika. Meksikalı Arama Kurtarma Köpeği Proteo, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetmiş. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibinde görev yapan proteol adlı köpeğin ölüm nedeni belli oldu. Enkaz altından iki vatandaşımızı kurtaran proteolun yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Merkez üstü kahramanlaraş olan depremlerin ardından Meksika'nın Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibinde görev yapan proteol adlı köpek 12 Şubat'ta hayatını kaybetti. Enkaz altından iki vatandaşımızı kurtaran proteolun eğitmeni Carlos Villada köpeğin ölüm nedenini açıkladı yaşlılığa bağlı nedenlerle ölmüş. Proteonun sosyal medyada iddia edildiği gibi göçük altında kalarak ölmediğini, ölümünün birçok nedene bağlı olduğunu söyleyen Vileda, Proteonun yaşlı olmasının ve Türkiye'deki soğuk iklimin ölümüne yol açan nedenler olduğunu ifade ederek, ayrıca köpeğinin Türkiye'ye gelirden uzun süren yolculukta çok yorulduğunu belirtti. Köpeğimle gurur duyuyorum. Proteonun ölümüyle ilgili duygularını dile getiren Vileda, Köpeğimle gurur duyuyorum. Özellikle de harika bir köpek olarak tanındığı için ve sadece kendi köpeğimle değil buraya gelip çalışmalara katılan diğer tüm köpeklerle de bunu duyuyorum. Onların da büyük birer köpek olarak tanımalarını istiyorum Hı, Şarj bir alıyor. Arasındaki ilişkinin köpeğin dört aylıkken arama kurtarma, <gülüyor> narkotik ve patlayıcı madde tespiti almasıyla başladığı belirtildi. Çok sayıda afet bölgesine gitti. Proto, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından geldiği Türkiye'de ve ülkesi Meksika'da katıldığı çok sayıda kurtarma çalışmasının yanı sıra 2015 yılında Guatemala'da yaşanan toprak kayması. 2016'da esnada 2021'de de gerçekleşen depremlerden sonraki arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Özgünde 9 yıl seçim aylıktı. bir askeri polis tülayının üyesi olan Proto'u, 13 Haziran 2013'te doğdu ve 12 Şubat 2023 günü öldüğünde neredeyse 9 yıl 8 ayrıntı. Proteon'un ölümü hem Meksika hem de Türkiye'de büyük üzüntüyle karşılandı. Türkiye son 3. sayfa son dakika. Son dakika 3. sayfa Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteon, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetmiş son dakika. Bu haber Ulaz Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere son dakika.com tarafından hiçbir meditör yazmı da halde bulunmamıştır. İglas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarla ilgili ve diğer haberimize geçiyoruz. Yaşadıkları düşünülen üç kız kardeş için mutluluklar tükendi. Cagos'una rastlanmayınca çalışmaya sonlandı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde cerez konumlandırılmaktayız. Kişisel ve CLKVPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma mehnemizi inceleyebilirsiniz. Yaşadıkları düşünülen 3 kız kardeş için umutlar tükendi. Canlı bulgusuna rastlanılamayınca çalışmalar sonlandırıldı son dakika. Yaşadıkları düşünülen 3 kız kardeş için umutlar tükendi. Canlı bulgusuna rastlanılamayınca çalışmalar sonlandırıldı. Kahramanmaraş'ın Hayrullah Mahallesi Sandalzade zade çöken 10.000 katlı seçkinler apartmanının enkazında kalan bulguları üzerine yaklaşık 2 gündür kurtarma çalışmalarının yapıldığı Şeval Zeynep, Ayliye Zişan ve Ecrin Üdürgücü kardeşlerle ilgili umutlar tükendi. Sesli uyarılara cevap alınmaması ve termal kamera ile de canlı bulgusuna rastlanılamayınca kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ayrımlar mahallesi sağında Zadi bunlarında çöken seçkinler apartmanında termal kamera, duvar arkası görüntüleme cihazı ve köpekle yapılan aramada canlı tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 2 gündür yoğun olarak sürdürülen şartı bir adı şarjı 7, Ayriye 15 ve Ecrin Üdürgücü 12 işlerle temas kuruldu. Umutlar tükendi. Ekiplerin zamana karşı sürdürdükleri çalışmalarda 10 bin katlı binanın enkazında kalan 3 kardeşe ulaşmak mümkün olmadı. Son olarak akşam saatlerinde sesli uyarıları cevap alınmaması üzerine termal kameralarla da yapılan çalışmada canlı MRS'ine tespit edilmedi. Bunun üzerine hayatta olmadığı belirlenen Üdürgücü kardeşlerle ilgili arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Enkaz kaldırma ekipleri çalışma başlattı. Aynı aileden dört kişinin cenazeleri ise dört gün önce çıkarılmıştı. Üç kız kardeşin bulunduğu enkazdan dört gün önce babaları Nusrettin, anneleri Rabia ile erkek kardeşleri Abdülkerim ve Muhammed Yasin Üdürgücü'nün cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KDKK ve BDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Yaşadıkları düşünülen 3 kız kardeş için umutlar tükendi. Canlı bulgusuna rastlanamayınca çalışmalar sonlandırıldı. Sonra. Yaşadıkları düşünülen 3 kız kardeş için umutlar tükendi. Canlı bulgusuna rastlanılamayınca çalışmalar sonlandırıldı. Kahramanmaraş'ın Hayırlı Mahallesi Sandalzade Bunlarında çöken 11 katlı seçkinler apartmanının enkazında kalan ve yaşam bulguları üzerine yaklaşık 2 gündür kurtarma çalışmalarının yapıldığı Şeval Zeynep, Hayriye Zişan ve Ecrin Ürgücü kardeşlerle ilgili Canlı bulgusuna rastlanılamayınca kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Kahraman. Anmaraş merkezleri 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6. Büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalar. Ardından yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarında arama kurtarma çalışmaları. çarpanlarında Marka, duvar arkası görüntüleme cihazı ve köpekle yapılan arabada canlı tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yardım yani... dışlarda Uyuradaşı Zeynep, 17 Hayriye Zişan, 15 ve Ecrin Üdürgücü, 12 kardeşlerle temas kuruldu. Değerli izleyenler şey. Bu maske nedeniyle dan açıklamalar geldi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği Afat merkezindeki merkezlendeki 5 saat sürdü. Görev yapan bakanlar video konferans yöntemiyle katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'dan, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum Gaziantep'ten, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İskender'ından, Hazine ve Mali Bakanı İçişlerimizin Mahmut Özer Malak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'dan ticaret ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor, dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35.418 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılarımızın 13.208 ihalen hastanelerimizde tedavi altındadır, dedi. 19.000'e aşkin ile binin mühalesi tamamlandı. Erdoğan Kuvay'a Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19.000'e aşkın binadan 15.000'inin müdahalesi tamamlandı. Deprem bölgesinde açıkçası bir <gülüyor> bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. Bizim <gülüyor> 12.000'in yapçilik şunları söyledi. Bütün zin dayanışmasını bile aşan uluslararası örgütlerin de devreye girmesini gerektiren, herkesin elindeki kaynakları seferber ettiği büyük bir afet. Mücadele kesintisiz bir biçimde sürüyor. Burada sahaya hakim olan şey kesinlikle kaos değil, tam bir koordinasyon. Kesinlikle şiddet değil, tam bir kardeşlik duygusu. Kesinlikle başıbozukluk değil. Herkesin ne yaptığını bildiği büyük bir sorumlulukla hareket ettiği bir tablo bu. Zaten fedakarca bu mücadeleyi sürdürenler ne olduğunu görüyor. Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara da değinerek şunları kaydetti. Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiç bir şekilde doğru bulmayız. Bugün tek gündemimiz var. Bu canlarımızı nasıl kurtarırız? Bu yaraları nasıl sararız? Dış evsiz kalmış vatandaşımızın yanında olmaya nasıl devam ederiz? Bu afekte verdiğimiz mücadeleyi sahadan hiç ayrılmadan nasıl sürdürürüz? Onun dışında seçim ya da başka hiçbir söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralı insanımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur. Yani ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karagöz dostudunu unutmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem felaketine olan gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren bu alanda bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkeleri sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. Sergileriniz bu gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız bu afet uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketine ilişkin olarak, gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama-kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ergilediğiniz bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu afet... olduğunu bir kez daha göstermiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen dünya hükümet zirvesine video mesaj ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveyi düzenleyen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı şey Muhammed Bin Zahid Al Nahyan ve Devlet Başkanı Yardımcısı Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Rashid Al Maktum ile katılımcı devlet ve hükümet başkanlarını selamladı. Erdoğan, zirvenin insan İnsanlık zirvenin gerekse zirve sırasında yapılacak istişarelerin dünyada barış ve adalete katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu mesaj marifetiyle de olsa sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum dedi. İnsanlık tarihinin en büyük afetlerinden biri. Erdoğan, zirveye biz ancak 6 Şubat'ta merasbe bile 5 belirterek. Türkiye, 6 Şubat pazartesi günü üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılmıştır. 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 ilimizde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler maalesef çok büyük bir yıkıma yol açmıştır. Sarsıntıların hissedildiği mücavir şehirlerle birlikte FED'den 20 yıldız Cim adamları sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en büyük tabi afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremde yıkılan binlerce binanın enkazını kaldırdıkça maalesef kayıplarımızın sayısı da artıyor. Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bine aşkın vatandaşımızın hızını taburca ettik. Kalanların tedavilerine ise devam ediyoruz. Arama-kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8000'in üzerindedir diye konuştu. Yaraları en kısa sürede saracağız. Depremin ilk anlarından itibaren devletin ve milletin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettiklerini hatırladıkları yardımı da içeren 4. seviye alarm durumu ilan ettik. Deprem bölgesinde olağanüstü hal uygulamasını başlattık. Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afet yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Bir taraftan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da çadır, konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirizde gelen inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz. Türk Devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız ifadelerini kullandı. Kara gün dostluğu, hiçbir sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere, yüzden ülkeden destek ve taziye mesaj aldıklarını kaydederek, kimi ülkeler biz zat arayarak, kimisi kurtarma ekiplerini göndererek, kimisi yardım kampanyaları düzenleyerek Türkiye ile dayanışmasını ortaya koydu. Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sergilediğiniz bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu afet, koronavirüs salgını döneminde dünyanın dört bir yanına gönderdiğimiz yardımlarımız Hazreti Mevlana'nın, ümitsizliğin ardında nisimikler nice var, karanlığın ardında nis nice güneşler var sözünü düstur edilmiştik. Bugün de Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Balkanlara, Avrupa'dan Körfez Bölgesi'ne kadar milyonlar kardeşimizin bizlere uzattıkları yardım ellerine şahit oluyoruz kısıtlı imkanlarına rağmen elindeki avucundaki varını yoğunu ülkemize gönderen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun dedi. Daha adi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Adam dünyanın doğal afetler, iklim değişikliği, göç, savaşlar gibi meydan okumalarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, en az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında elde edilen kazanımlar aşınıyor. 2030 gündemine ulaşma imkanı azalıyor. Tüm bu sınamalar karşısında küresel yönetişim ve yakın işbirliği dünyamızın geleceği bakımından belirleyici olacaktır. Türkiye olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 yılında bölgemizde ve ötesinde bir refah ve güvenlik kuşağı tesis etmek amacıyla on başlıyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunu Birleşmiş Milletler'e kurmak üzere tüm hitaplarımda vurguluyorum. Bürosel sistemin krizlerle çevrelendiği günümüzde gerek ikili, gerek taraflı platformların önemi aşikardır. Bu denklemde Türkiye ile körfez ülkeleri, bölgemizin güvenliği, istikrarı, refahı ve ekonomik entegrasyonu için temel sened ediyor. Türkiye olarak kendi istikrar ve güvenliğimizi, körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinden ayrı görmediğimizi daima söylüyoruz. Yüksek teknoloji, uzay çalışmaları, Yenilenebilir enerji gibi bu başlıkların yanı sıra Körfez bölgesini Türkiye üzerinden Avrupa ile Asya'ya bağlayacak, kara ve demir yolu ulaşım altyapısının geliştirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bu düşüncelerle deprem felaketinin ardından acımızı paylaşan, yardımları ve dualarıyla gücümüze güç katan herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. Ama haber ülkelerimiz devam ediyor. Yaklaşık ve diğer haberimize geçiyoruz. Polonya'da Leopard tankları Mart'ta teslim edilecek değerli izleyenler. Konferansta yer Polonya Savunma Bakanı Marius Laszczak, Almanya yapımı Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkelerin koalisyona katılacağını belirterek, ilk Leopard tankları Mart'ta Ukrayna'ya gidecek dedi. Brüksel'deki NATO karar toplanan NATO savunma bakanlarından Laszczak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitiminin Polonya'da 0190. Blaszczak Polonya olarak Ukrayna'ya askeri ve insani yardım konusunda adımlar attıklarının altını çizerek aynı zamanda Polonya ordusunu da güçlendiriyor ve modern ekipmanlarla donatıyoruz ifadelerini kullandı. Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Blaszczak Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkeler koalisyona katılacak. İlk Leopard tankları Mart'ta Ukrayna'ya gidecek diye konuştu. Fotoğraf. İHA Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bizzatir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kabinet toplantısı eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık, Erdoğan açıklama yapacak değerli izleyenler. Doğan başkanı da Afet Bacıldönü başkanlığı AFAD merkez minasından bir araya gelen kabinet toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi AFAD koordinasyon merkezinde görev yapan çalışanlara hitap ederken milletimle beraber bunun üstünden geleceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bu millet bu tür felaketlerin altından nasıl kalktıysa bunda da kalkacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, merkez binasında bir araya gelen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap ederken, milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bu millet bu tür felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan da kalkacak ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında deprem gündemiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında bir araya gelen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD görevlilerine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. Erdoğan, henişeniz olmasın. Bu millet bu tüm felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan da kalkacak. Hiç endişemiz yok. Milletinle beraber bunun üstesinden geleceğiz, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Bu büyük felaketin başından itibaren afat olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gecel gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu çok çok mübalalı da bir ifade değil. Dünyadaki tüm deprem konusunda konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet ve Acil Durumlar Yönetim Başkanlığı, AFAD, Merkez Binası'nda kabine toplantısı öncesinde AFAD çalışanlarıyla ile bir araya geldi. AFAD çalışanlarını yap eden Erdoğan, bu felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Tabii bu felaket hani, asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalalı bir ifade değil. Dünyadaki tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar, tüm deprem konusunda konuşacak sözü olanlar gerçekten bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Ve bütünüyle bu mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz dedi. Erdoğan, Dün İstanbul'da İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ettiğini hatırlatarak hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri onları ziyaret ettim. Tabii orada bir şeyi gördüm. O da gerek annelerdeki gerek babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde iki aylık, bir aylık yavrular var. Hatta hatta daha doğumu yeni gerçeklemiş olanlar vardı. Eşimle birlikte ziyaret ettik. Onları gördüm diye konuştu. Erdoğan, depremin yarattığı etkinin büyük bir felaket olduğunu vurgulayarak, şimdi hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya. Çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım 10 ilde ilk söyledikleri şey konut. Benim elim ne olacak? İlk şeyleri bu. Biz de diyoruz ki daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da sel afetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler için şu anda Afad'ın merkezinden takipçisi olarak, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, size güveniyoruz ve inşallah bugüne kadar nasıl olduysa, bundan sonra da benim milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz diye konuştu. DHA CNN Türk muhabiri Melike Görü canlı yayında kabine toplantısı vebeiyle aktardı Kabbine toplantısı az önce başladı. Kabbine toplantısı bugün AFAD'da gerçekleştiriliyor. Bazı bakanlarda bölgede olması nedeniyle toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak. Toplantıda tek gündem 10 ili vuran iki deprem olacak. depremler sonrası yaşanan süreç o bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçları toplantıda değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Soylu hem Kahramanmaraş hem de diğer illerdeki altyapı faaliyetleri ve güvenlik durumuyla ilgili bilgileri verecek. Bakan Akar da TSK'nın faaliyetleri ve bölgedeki güvenliğe ilişkin bilgilendirme yapacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise müteahhit ve yapı denetim şirketlerine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili son durumu aktaracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da şu anda Gaziantep'te çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Kurum da video konferans yöntemiyle yıkılan ağır hasarlı yapılarla ilgili bilgi verecek. Salgın hastalıklara karşı da dikkat çekiliyordu o bölgelerde. Bu konuda bugünkü kabine toplantısında ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınması gereken tedbirleri aktaracak. Yaralıların durumu, hastanelerin faaliyetleri hakkında da bilgi verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı. Yarın, salı, kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler.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 Son dakika abone Bugün emekli maaşlar yattı mı? Şubat ayı emekli maaşı ne zaman hangi gün yatacak? Saat kaçta yatacak değerli izleyenler? Son dakika göre emekli maaşlarının Şubat ayında ödeneceği tarih ve yöntemişlerinin sebebiyle erken yatırıcı kalmıştı. 2023 yılı Şubat ayı SSK Bakur emeklilerinin maaşlarının yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Peki ama? Şubat ayı emekli maaşları hangi yatacak detaylar haberimizde. Emekli maaşlarının Şubat ayında ödeneceği tarih belli oldu. Emekli maaşlarının deprem sebebiyle erken yatırılacağı açıklanmıştı. 2023 yılı Şubat ayı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Peki ama Şubat ayı emekli maaşları hangi gün yatacak? Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından emekli maaşlarının Şubat ayında erken yatacağı açıklanmıştı. Sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklileri araştırmalar yapmaya devam ediyor. Sorgulatmalarda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşları'nın yatacağı tarih belli oldu. İşte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşları'nın ödeneceği tarih. Emekli Maaşları yattı mı? Emekli Maaşları 14 Şubat 2023 tarihinde yatacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023 Şubat ödeme dönemi gelir, emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş olsun Türkiye. Sosyal Sigortalar Kurumu maaş ödemeleri 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.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 Paylaşımını neden sildiğini açıkladı değerli Ziyaner. Karamanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizi birden etkiledi biliyorsunuz. Depremler nedeniyle binlerce yıkıldı. Ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürüyor Paylaşımını neden sildiğini açıkladı.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 Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız Bir diğer haberimize geçiyoruz. Benzin ve motorine zam geldi değerli izleyenler. Benzin ve motorine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 1.10 Türk lirası, motorlere ise 1.23 Türk lirası zam geldi. Damla ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 20.90 Türk lirası, Ankara'da 21.18 Türk lirası, İzmir'de 21.09 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında ortalama 21.27 Türk lirası, Ankara'da 21.58 Türk lirası, İzmir'de 21.69 liraya çıktı. Ana haber pürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve e, diğer haberimize geçiyoruz. Deprem hayatını kaybeden aile Kayseri'de toprağa verildi değerli izleyenler. Karamanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Sabit Ciran, Kızı Gülcan, damat Fatih ve torunu İrem yıkılan binanın enkazda kaldı. Bölgede çalışma yapan ekipler enkaz altında kalan sabit Ciran kızı damadı ve torununun cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden büyük baba ve kızının kocası ve torunu otopsileri yapılmak üzere Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan ailenin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ailenin cenazesi memleketleri Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirildi. İlçede bulunan Cami Kebir Camii'nde kılan cenaze namazına aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde sabit Ceren, kızı Gülcan, damadı Fatih ve torunu İrem yıkılan binanın enkazında kaldı. Bölgede çalışma yapan ekipler enkaz altında kalan sabit Ceren, kızı, damadı ve torununun cansız bedenine ulaştı.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 Kılınan cenaze namazının ardından ailenin cenazesi mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatleri o ekranlarda Ve diğer haberimize geçiyoruz. Belabahçe'nin iki yıldızı için Barcelona ve Sevilla devreye girdi değerli izleyenler. Barcelona Fenerbahçe'nin yıldız sporcusu Arda Güler için devreye girerken bir başka La Liga temsilcisi Sevilla'nın da sızalayı yokladığını bildirdi. Barcelona Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler için devreye girerken bir başka La Liga temsilcisi Sevilla'nın da sızalayı yokladığı bildirildi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona'nın hamle yapabileceği öne sürüldü. İspanyol basınından Elgol'ün haberine göre 17 yaşındaki oyuncu şu an 10 milyon euro piyasa değerine sahip ve fiyatı sürekli artıyor. Düşük fesih maddesi onu büyük kulüpler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Barcelona'nın bu rakamı kolaylıkla ödeyebileceği belirtilirken transferde hızlı hareket etmek zorunda olduğu zira diğer önemli Avrupa kulüplerinin de Arda'yı takip ettiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Sızalay'a yeni bir talip çıktı. İspanyol basını Galatasaray'dan Victor Nelson'u alamayan sportif direktör Monchi'nin gözünü Fenerbahçe'nin Macar skaperine çevirdiğini yazdı. Sevilla'nın 15 milyon euro'luk bonservis bedelini ödeyebileceği dile getirildi. Haberde 25 yaşındaki Sızalay'ın Macaristan'da alt kategorileri geçtikten sonra milli takımın liderlerinden biri haline geldiği ve üst düzey kulüplerce izlendiği de vurgulandı. Sabah Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Şüle'de Mayın patladığı anlar kameralar bakın nasıl yansıdı değerli izleyenler. Ama haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Sharon sona bir buçuk yılda ikinci büyük acı yaşadı. Onun kaybına daha da daha, daha fazla dayanamaz. Bundan iki gün önce Sharon Stone ve ailesi büyük bir acı yaşadı. Önce Stone'un erkek kardeşinin oğlu olan River henüz 11 aylık kayın hayata veda etti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören minik bebek hayata tutunamadı. Stone Yeğeninin hastalığında kaybında sosyal medya sayfasından duyurdu. Bu büyük kaybın üzerinden sadece bir buçuk yıla yakın bir süre geçtikten sonra Stone bu kez yine sosyal medyadan acı bir haber paylaştı. Rear bebeğin 57 yaşındaki babasının yeni, yani erkek kardeşi Patrick Joseph Stone'un da geçiri bir kalp krizi sonucu hayata veda ettiğini duyurdu. Detaylar haberimizde. Bundan iki yıl önce Sharon Stone ve ailesi büyük bir acı yaşadı. Önce Stone'un erkek kardeşinin oğlu olan River henüz 11 aylıkken hayata veda etti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören minik bebek hayata tutunamadı. Stone, yeğeninin hastalığını da kaybını da sosyal medya sayfasından duyurdu. Bu büyük kaybın üzerinden sadece bir buçuk yıla yakın bir süre geçtikten sonra Stone, bu kez yine sosyal medyadan acı bir haber paylaştı. River bebeğin 57 yaşındaki babasının yani erkek kardeşi Patrick Joseph Stone'un da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda ettiğini duyurdu Sharon Stone. 64 yaşındaki oyuncu, gözyaşları içinde kardeşinin ölümünü doğruladı. Stone, herkese merhaba. Bu mesajla kardeşim Patrick Joseph Stone'un kalp krizinden ölümünü doğrularım dedi. Stone, Patrick Joseph'in 2021 yılında organ yetmezliği nedeniyle hayata veda eden 11 yaşındaki River'ın babası olduğunu da belirtti. Stone, evet o 11 aylıkken kaybettiğimiz River'in babasıydı, dedi. Kardeşinin, oğlu River'ın ölümünden sonra karısı Tasha, diğer oğlu Hunter ve kızı Kali sayesinde hayata tutunmuş olduğunu belirtti. Charon Stone, takipçilerinden gelen destek mesajları için de teşekkür etti. Oyuncu, kendisi gibi ardı ardına acılar yaşayan başka takipçileri olduğunu da belirterek, son birkaç yılda büyük kayıplar yaşadık diye konuştu. Stone sosyal medya sayfasında kardeşi Patrick Joseph ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp huzur içinde yatması dileğini ekledi. Charles Stone, Patrick Joseph'in Oliver River 2021 yılının Ağustos ayında organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüş ancak hayata tutunamamıştı. Stone o dönemde sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda takipçilerinden dua etmelerini isteyip bir mucize beklediklerini açıklamıştı. Fakat minik river için beklenen mucize gerçekleşmedi. Minik bebek çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Trabzonspor'un sessiz maçı değerli izleyenler, Trabzonspor deprem bölgesine oynanacağı Basel maçında tezahürat yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca oyuncak e, kampanyasında yürütüldüğü maç futbol serörler tarafından çok ilgi görülür. Trabzonspor depremin bölgesinde oynayacağı Basel maçında tezahürat yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca oyuncak kampanyasının da yürütüldüğü maç futbol severler tarafından çok ilgi görüyor. Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağroğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacakları maçta taraftarın tezahürat yapmayacağını bildirdi. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Basel maçı öncesi Bordo Mavili Kulübü ziyaret etti. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde gerçekleşen ziyarette Ustaoğlu, Trabzonspor'un depremzedelere kısa sürede yaptığı yardımlarla katkıda bulunduğunu belirterek şunları kaydetti. Trabzonspor kampanyalara öncülük etti. Bundan daha iyi bir sosyal sorumluluk olamaz. Trabzonspor gibi markası olan Trabzondan şimdiye kadar 500 tır yardım bölgeye ulaştırıldı. Şimdi de depremzedeleri konuk ederek üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam ediyor. 3000'in üzerinde depremzedeyi şimdiden ilimizde konuk ediyoruz. Evlerini, otellerini açanlara teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman'da sadece deprem bölgesinde değil, Trabzon'da 500, e yakın kişinin evlerini depremzedelere vermek üzerine kendilerine başvuru yaptığını bildirdi. Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağroğlu ise Basel maçında tribünlerde tezahürat yapılmayacağına dikkati çekerek şunları kaydetti. Taraftarlarımız maça gelirken oyuncak getirecek ve bu oyuncaklar depremden etkilenen çocuklarımız için hemen deprem bölgesine gönderilecek. Depremden etkilenen vatandaşlarımız maça gelmek isterler ise onları seve seve misafir edebiliriz. Maça gelecek tüm takım taraftarlarımız da renklerin kardeşliğini ortaya koymak adına kendi takım formaları ile stadyuma gelebilirler. Protokol tribününün tamamını Başel maçı için kulübümüze tahsis ederek, Depremzedelere katkı sağlamaya vesile olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz. Ziyarette Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyhat Kafkas ile yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Zafer Göktaş ile Coşkun Öztürk de hazır bulundu. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız değerli izleyenler. Ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik değerli izleyenler. Eh, Tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber takip etmek istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemiz yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha depremsiz bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz Hoşçakalın.